Analiz bilgimizi üçüncü boyuta genişletelim. Öncelikle üç boyutlu bir fonksiyon neye benzer? Aslında değişik tip fonksiyonlar göreceğiz. Çünkü üç boyutta bir doğru olabilir, bir eğri olabilir, bir vektör alanı olabilir. O yüzden üç boyutta çalışmaya başladığımızda değişik tipte de gösterimlerle karşılaşacağız. Ama görsellemeniz gerekiyor. Ama en azından benim için en sezgiseli üç boyutta bir yüzeydir. Ve sonunda bunu en sayısında boyuta genişletebiliriz ama o zaman görsellemeniz çok zorlaşır. Daha önce geleneksel olarak kullandığımız x ve y ekseni vardı. Ama şimdi bir yükseklik boyutu ekleyelim. Diyelim ki bu benim x eksenim ve pozitif çeyrek düzlemi çiziyorum. Burası x eksenim. Bu y ekseni, bu da z ekseni. Ve kural sağ el kuralını izlemek. x ekseninin y ekseniiyle vektör çarpımı z eksenini verir. Bununla neyi kastettim? Bu x, bu y, bu da z. Peki vektör çarpımı ile neyi kastediyorum? Yani bu x yönündeki birim vektör ise, i, diyelim ki uzunluğu 1. Bu yönde, bu y yönünde, demek ki j. Şapkalı j. Şapka bu arada birim vektörü anlamına geliyor. y yönünde ama uzunluğu 1. Ve z için de farklı bir renk kullanalım, z bu arada yukarı doğru ve bu yönün birim vektörü k. Ve i'nin j ile vektör çarpımının k olduğu bir kuraldır. x ekseni böyle, evet y ekseni de bu şekilde. Ekseni böyle uzatarak mı x'i arttırırız, yoksa x'i içe doğru mu arttırırız? Bu bize kuralı verir, böylece i bu yönde gösterilir. Evet, elimi düzgün göstermeye çalışıyorum. Vektör çarpımını çizeyim. İşaret parmağınızı birinci vektör yönünde uzatın. Orta parmağınızı ikinci vektör yönünde uzatın ve diğer parmaklarınız olması gerektiği gibi dursun. İşte bu i yönünde. Bu j yönünde. O zaman baş parmağınız bu yönde açılacak. Baş parmağınız yukarı bakacak. Bu da k yönü. Pekala. Bu kural nereden çıktı? Bu, sağ dayalı bir koordinat sistemi. Ama şimdi işin esasına gelelim. Üç boyutta bir yüzeyi nasıl tanımlarız? z'yi x ve y cinsinden bir fonksiyon olarak tanımlayabiliriz. Öyle de yapalım. Notasyonu şöyle. z, x ve y'nin bir fonksiyonudur. Bunun anlamı, size bir x ve y değeri verirsem, siz bir z değeri bulabilirsiniz. Şimdi bir fonksiyon alalım. z eşittir x artı y. Bu z eşittir x kare artı y. Peki şimdi yüzeydeki noktaları nasıl göstereceğiz? Ve size benim çizebileceğimden çok daha profesyonel görünen bilgisayarla çizilmiş yüzeyleri göstereceğim. Şimdi soralım, f 2'ye 1 değeri nedir? Bu demek ki x eşittir 2, yani 2 kare artı 1, eşittir 5. Eğer bu noktayı yüzey üzerinde göstermemiz gerekiyorsa, x ekseni yönünde 2 gidiyoruz. Evet, 1, 2. y ekseni yönünde 1 gidiyoruz. Evet, bu noktayı alırsak, burada x eşittir, 2, y eşittir 1. Ve sonra z'nin 5 olduğunu söylüyoruz. Demek ki yukarı doğru 5 birim çıkıyoruz ve noktayı buluyoruz. Bu şekilde devam ederseniz yüzeyi çizmiş olursunuz. Evet, bunu biraz daha düzelteyim. Evet, işte bu java grafik programında kullandığım bir yüzey. programı. aslında ücretsiz size bağlantısını vereceğim. Size bu yüzeyin grafiğini göstereyim şimdi. Kısmi türevini alarak başlıyor. Bu duvarı önemsemeyin, birazdan ona geleceğiz. Bu x ve y'nin bir fonksiyonu. İşte burası x ekseni, y ekseni, yükseklik z ekseni. Bilgisayarımı yavaşlatsa da, evet döndürebiliyoruz. Evet, şuna bir bakın. Sanıyorum anladınız. Bir x, y ve z noktası aldığınızda, şuradaki kesen doğru dışındaki yüzey x ve y cinsinden bir fonksiyon. Şimdi sormamız gereken, analizi yüzeylere nasıl uygularız? Çünkü bu yüzey üzerinde herhangi bir nokta alsak, yüzeyin eğimi ne olur? Bunun pek bir anlamı yok çünkü ayrıca bir yön seçmeniz gerekiyor. Teğetin eğimi nedir diye sorarsanız, bu grafik üzerindeki herhangi bir noktanın sonsuz adet teğeti vardır. Şöyle düşünün, bir kase alın veya şöyle bir şey, yani sonra da bir kürdan ve kürdanı kaseye teğet tutun. Göreceksiniz ki kase üzerindeki her noktada kürdanı döndürebilirsiniz. Dolayısıyla kürdanın yönünü seçmeniz lazım. O zaman buna göre 3 boyutta türev alırken türevi mutlaka hangi yönde alacağımızı belirtmemiz gerekiyor. O yüzden bu duvarı çizdim. Bu duvarın denklemi y eşittir 0.3. Siz görebilirsiniz diye bu duvar boyunca y sabit, öyle değil mi? y'nin sabit olduğunu varsayarsak x'e göre türev alabiliriz. Aslında şuradaki eğrinin eğimini alıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı bulalım. Öncelikle, bu yüzeyin denklemi nedir? Wikipedia'dan bir denklem aldım. z eşittir x kare artı xy artı y kare. Birden fazla türev olduğunu daha önce söylemiştik. Şimdi bir yön seçeceğiz. Diğer her şeyi sabit tutup tek değişkene göre türev alacağız. Bunun adına da kısmi türev denir. Adı çok havalı duyulsa da normal türev almaktan daha zor değil. Yalnızca hangi değişkeni değişken olarak aldığınızı ve hangisini sabit tuttuğunuzu hatırlamanız lazım. Diyelim ki y'yi sabit aldık. Şimdi soruyoruz, sabit bir y için z, x'e göre ne kadar değişir? Sonra kısmi türevi alıyoruz. Notasyonu böyle. z'nin x'e göre kısmi türevi için y'nin bir sabit olduğunu düşünüp x'e göre türev alıyoruz. x karenin x'e göre türevi nedir? 2x'tir x y'nin x'e göre türevi nedir? Y yani yalnızca bir sayı bir, bir sabit. Burada kapalı fonksiyon türevi almıyoruz. y yalnızca bir sabit sayı. Bir sabit çarpı x'in türevi, yalnızca o sabittir. Artı y. Ve y karenin x'e göre türevi nedir? y karenin sabit olduğunu varsayıyoruz. Yalnızca bir sayı, öyle değil mi? Çünkü y bir sayı. Sayının x'e göre türevi 0. Demek ki bunun türevi sıfır. Demek ki z'nin x'e göre kısmi türevi 2x artı y. Pekala bunun anlamı nedir? Ne anlama geldiğini göstermeden önce biraz notasyon vereyim size bilgi vereyim. fxy eşittir x kare artı xy artı y kare dersek f'nin x'e göre kısmiisini şu şekilde yazabiliriz. f'nin x'e göre kısmi türevi hala y cinsinden bir fonksiyon öyle değil mi? Hala kullandığımız y sabitine bağımlı. 2x artı y'ye eşit. Neyse bu notasyonu görmeniz de iyi olur diye düşündüm. Şimdi bunun anlamı nedir? Mesela x 1 iken z'nin eğimi nedir? Veya biraz daha küçük sayıları alalım. x eşittir 0.2 ve y 0.3 olsun. f'in x'e göre 0.2 0.3 noktasındaki kısmi türevi 2 çarpı x, yani 0,4 artı y'ye artı 0,3'e eşit. Buna göre, bu fonksiyonun x'e göre 0,2 virgül, 0,3 noktasındaki eğimi 0,7'ye eşit. Bunu şimdi görsellemeye çalışalım. Buradaki duvar y eşittir 0,3 doğrusu ise, biz x eşittir 2'deki eğimi istiyoruz. Buna göre, yüksekleyin yani z'nin x'e göre değişim hızı 0.7'dir. x 1 arttığında z 0.7 artacak. Eğim 1'den biraz az. Sanıyorum anlıyorsunuz değil mi? Buradaki t' x arttıkça artıyor ama 45 dereceden biraz az bir açıyla. Evet neyse bu arada zamanım tükendi. Bir sonraki videoda görüşürüz.